Merhabalar 8 Kasım 2022 tarihinde Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması özellikle 25 Ekim'de başlayan akrep tutulması ile beraber yaşamış olduğumuz süreci çözüme kavuşturacak, kapatacak, tamamlayacak veya sonlandıracak etkileri içinde barındırıyor. Tabii ki e, özellikle ay tutulmaları, güneş tutulmalarına nazaran daha yoğun duygusal e, tepkimelerin yaşandığı, biraz daha bizleri zorlayan kopmaların, vedaların, ayrılıkların söz konusu olduğu e, gökyüzü olaylarıdır arkadaşlar. 25 Ekim ile beraber bu tutulma döngüsüne biraz olsun adapte olmaya başlamışken artık süreci hızlandıran bir tutulmayla da karşı karşıya kalıyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu tutulmanın biraz sert açıları var arkadaşlar. Özellikle geçtiğimiz sene boyunca hayatımızda bırakmamız gereken vazgeçmemiz gereken temalarda direnç gösterdiysek aniden bu tutulma etkisiyle beraber sürecin hızlandığına şahitlik edebiliriz. Burada tabii ki hemen tutulmanın yaşandığı gün etkileri hissedemeyebiliriz. Zaten bir müddettir bu tutulmaların enerjisi altındayız. Önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Özellikle artı eksi 3 ay kadar etkili olan tutulmalardan bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bu tutulmaların enerjisini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Tutulma haritasına baktığımız zaman... Kova burcunun yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar, 14 derece kova burcu yükseliyor ve yükselen noktasının alçalan noktasının da işin içinde bulunduğu bir kare görünüm oluşuyor, dolunay güneş yükselen ve alçalan noktası arasında büyük kare dediğimiz bir açı kalıbı oluşuyor arkadaşlar, bu açı kalıbı özellikle zorlayıcı bir kalıptır. Büyük bir gerginlik, büyük bir çıkmaz enerjiyi gösterir esasında. Dolayısıyla burada bu tutulmayla beraber duygusal anlamda müthiş gergin hissedebiliriz. Sıkışmış hissedebiliriz. Kapana kısılmış hissedebiliriz arkadaşlar. Bu etkileşimler tutulma enerjisini vurgulayan enerjiler olarak kendini gösteriyor. Evet şimdi tutulmanın biraz detaylarına ineceğiz. Bu kısma geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Beni instagram hesaplarımdan takip edebilir. Videoya yorum yapıp beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuzda da üye olabilirsiniz dedikten sonra tutulmanın detaylarına şöyle bir göz atalım. Evet tutulma 14 derece kova burcunun yükseldiği ve yükselen yöneticisi satürnün birinci evde oldu aynı zamanda. Modern astroloji de Uranüs'ün yine tutulmayla kavuştuğunu gözlemliyoruz ve bu iki yönetici gezegen arasında da bir kare görünüm olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2021'den beridir aslında Satürn Uranüs karesini deneyimliyoruz hayatımızda. Bir tarafımız geçmişle bağlantı kurarken, karmik yüklerle boğuşurken, gelenekselci bir yaklaşım içerisinde olmaya çalışırken, bir tarafımız özgürleşmek, yüklerimizden arınmak ve kurtulmak ihtiyacı içerisinde. Özellikle ekonomik anlamda buhran ve kısıtlayıcı enerjilerin içimizdeki o özgürleşme ihtiyacının önüne set olduğu bir süreci deneyimliyoruz. Uranüs zaten boğa burcuna girdiğinden beridir. Para piyasalarıyla alakalı, ekonomiyle alakalı ciddi değişimler ve reformlar da hayatımıza dahil olmaya başladı. Satürn burcunda özellikle gelecek hayallerimizi hangi topluluğa hangi kitleye ait olduğumuzu hissetmemiz için özellikle bazı vurgular işaret ediyor arkadaşlar. Yani kim için emek vermeli hangi arkadaşımız için, hangi topluluk için, hangi inancımız için ve değerlerimiz için emek vermemiz gerekiyor. İşte bunlarla yüzleşmek tabii ki bizleri oldukça zorladı. Özellikle sabitlerde meydana gelen bu sert etkileşimler çok daha zorlayıcı oluyor arkadaşlar. Çünkü adı üstüne sabit ve bu kırılmalar, bu resleşmeler, bu gerilimler direnç gösterdiğimiz alanlarda meydana geliyor. Dolayısıyla evet özgürleşmemiz gerekiyor. Ama bize ait olan değerleri de cebimizde taşımamız gerekiyor. Burada işte sorun tam olarak şu. Neden özgürleşmemiz gerekiyor ve bize ait olan nedir? Yani bize öğretilen mi? Yoksa gerçekten ruhumuzun ihtiyacı olan veya ruhumuzun gerçek çağrısı mı? Bunlarla alakalı zaten yaşanan çatışmalar ve zorluklar bizleri 2021 yılından bu tarafa zorluyor. Bu da tabii ki e, real hayatımızda e, ekonomik anlamda bir takım zorluklara, e, dünyevi anlamda ve materyal anlamda yoksunluk hissiyatına girmemize e, yol açıyor. Açıkçası e, süreçleri bu şekilde deneyimliyoruz. Ve bu tutulmayla beraber aslında Satürn-Uranüs karesinin çok sert bir şekilde... Tekrar vurgulanması var arkadaşlar. Yani geçtiğimiz bir buçuk yılı şöyle bir gözlemleyelim. Hangi konularda direnç gösterdik? Hangi konularda zorlandık? Veya kadar bizi belli bir noktaya sevk etmeye çalıştı? Ve biz hali hazırda olduğumuz mevcudiyetimizi korumaya çalıştık. İşte bunlarla ilgili tekrar bir hatırlatma yapılıyor. Biraz da sert bir hatırlatma yapılıyor arkadaşlar. Ee, açıkçası bu. E eğer mesajı alamıyorsak gitgide mesajlar daha ağır bir şekilde hayatımıza gelmeye başlıyor arkadaşlar. Bunlar zaten evrensel e, kurallar ve kanunlardır. Evet burada e, tutulmanın plesidius yönteme göre haritanın 3. evinde o ayına göre ise haritanın 4. evinde meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. E, özellikle yine kendi çevremiz, kendi köklerimiz, kendi ailemiz, yuvamız, konfor alanımız, evimiz, memleketimiz. Kardeşimiz, akrabamız, yakınlarımız, bugüne kadar ait olduğumuz, çocukluğumuz, gençliğimiz, bize ait olduğunu düşündüğümüz veya inandırıldığımız konularla ilgili aslında şok edici temalar yaşayacağız. Yani çok güvendiğimiz insanlarla ilgili olabilir. Ait hissettiğimiz herhangi bir eşya, kişi, ev, araba. Veya e, tabi somut anlamda olmasa bile ruhsal anlamda ait olduğumuzu düşündüğümüz yerlerle ilgili aslında o kadar da büyük bir ve, büyük ve derin bir bağımızın olmadığını e, fark ettiren bir tutum olabilir arkadaşlar baktığımızda e, tabi burada aynı zamanda e, Satürn retrosu henüz bitti biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Satürn retro pozisyondaydı. Bir sorgulama sürecindeydik. Artık biraz daha hızlanmaya başlayacak Satürn yani geçtiğimiz aylara nazaran hani hadi bakalım açu defteri tekrar bir kontrol et gibi çalışmayacak. Hızlı bir şekilde artık 2023'e bizleri hazırlarken özellikle Satürn, Balık ve Plüto Kova transitine bizleri hazırlarken biraz daha zamanın hızlandığını fark edeceğiz arkadaşlar. Zaten tutulmalarla beraber enerjiler o kadar çok yoğunlaşır ve hızlı değişimler yaşanır ki hayatımızda zaman bükülmüş gibi hissedebiliriz gerçekten. Yaz aylarındaki o durağanlık ve durgunluk, o belirsizlik ve yönsüzlük hissinden artık kurtulmamız gerekiyor. Eğer kurtulamıyorsak zaten sistem bir şekilde müdahale ediyor arkadaşlar. E, otomatik olarak kurtulma gerçekleşmezse manuel dokunuşlar olacak gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi tutulma bandında e, biraz önce söylediğim gibi Satürn e, yükselen noktasıyla kavuşuyor. Bu özellikle artık hangi yolda ilerlemeliyiz? Hangi konuda olgunluğa eriştik? Hangi konuda artık doyuma ulaştık veya ne için çabaladık? Şu anki elde etmiş olduğumuz isim, ünvan, konum, kişilik, karakter, imaj her neyse bunlar nedir ve bunlar şu an bizim geleceğimiz için bize ne kadar hizmet ediyor gibi temalarla Yüzleşmemiz gereken bir tutulma arkadaşlar. Aynı zamanda alçalan noktasıyla kavuşan şans noktasına da bir sert görünümü var. Yani burada ikili ilişkiler de ön planda. Yani bizim şans olarak gördüğümüz ilişkiler, ilişki modelleri, evlilikler, ortaklıklar, partnerimiz, muhataplarımız, açık düşmanlıklar, gördüğümüz insanlar, davalarımız, danışmanlık hizmeti aldığımız her türlü kurum, kuruluş, kişi veya olay, olgu her neyse. Bunlarla ilgili de aslında bazı fark edişler ortaya çıkacak. Yani e, gerçekten benim ortağım mı yoksa benim düşmanım mı? Gerçekten benim kardeşim mi yoksa e, artık onunla aramdaki bağ koptu mu? Gerçekten ait olduğum yer burası mı yoksa ruhumun başka bir yöne doğru çağrısı mı var gibi sorgulamalar. Ve e, esasında bu etkinin en zorlayıcı teması e, çok yoğun bir duygusal bağ kurduğumuz. Nesneler, kişiler, olaylar, mekanlarla ilgili oluşundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu kimimiz için para olabilir, kimimiz için evi olabilir, kimimiz için ailesi olabilir, ebeveynleri, kardeşleri olabilir, kimimiz için evliliği olabilir, kimimiz için konfor alanı, iş hayatıdır, onunla alakalı olabilir, kimimiz için unvanıdır, bu olabilir. Yani anlatabildiğim... Mi düşünüyorum özellikle yani bugüne kadar bu konu için çok emek vermiş olmamız bugünden sonra da bu yolda ilerlemek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Belki de artık kopmak gerekiyor uzaklaşmak gerekiyor. Özellikle akrep tutulmasıyla ile beraber zaten yetkin olduğumuz alanlar bir şekilde bizlere vurgulandı ama artık ilerlememiz gereken bir alan var. Ve e, ilerlememiz gereken alan aslında gözümüzün önünde duruyor da olabilir. Yani çok uzağımızda olmayabilir, çok ekstrem bir şey olmayabilir. Ama biz belki o şeyle bağ kurmuyoruz, o e, yoldan gitmek istemiyoruz. Belki çevremizdeki insanlar e, bir şekilde bizleri yönlendirmeye çalışıyor. Belki biz de aslında ruhenlere ait olduğumuzu biliyor ve hissediyoruz. Ama e, dediğim gibi e, alışkanlıklarımızı sürdürme noktasında direnç gösteriyoruz. Bu şekilde yorumlanabilir. Evet, 3 ve 9 hattı aktif. Dediğim gibi 4, 10 veya 3, 9 olarak kabul edebiliriz. Özellikle Akrep Burcu'nda Venüs'ün, Merkür'ün ve Güneş'in kavuşumu var. Bu bantta Akrep bandında önemli bir sabit yıldız sistemi de var arkadaşlar. Genelde çok olumlu olarak kabul edilmese de aslında ben burada farklı anlamlarından da sizlere bahsetmeye çalışacağım. Zuben el Gan Ganubi As, astroid diyordum. <gülüyor> sabit yıldız kimesi arkadaşlar. E, bu hat, bu band evet e, genel hatlarıyla bakıldığı zaman e, zebun kelimesinden gelen e, vahşet e, bazen e, dehşet verici e, durumları işaret eden bir kitlesel e, sıkıntıları işaret eden bir sabit yıldız olarak kabul ediliyor. Evet zor bir sabit yıldız olabilir ama şunu da her zaman Kabul etmekte fayda var arkadaşlar. Zor bir sabit yıldızın da mükafatları her zaman çok daha büyük olacaktır. Yani burada özellikle e, bu e, sert sabit yıldızların ne kadar güçlü ve kudretli enerjiler yaydığını da kabul etmek gerekiyor. E, dolayısıyla e, asla felaket senaryolarına kapılmayalım. tabii ki tedbirli olalım ama... Her şerrin içerisindeki Hayrı da görmeye çalışalım Olumsuz olarak tırnak içerisinde Olumsuz olarak kabul ettiğimiz detaylar Aslında bizim tekamülümüze hizmet eden Ve sonuca itibariyle zaten her zaman Olumluya döndüren etkileşimlerdir Bunlar tabi ki umut tüccarlığı değil Veya iyi pazarlamaya çalışmak değil Sadece Astrolojinin aslında Bir araç olarak kullanılması Ve bu aracı bizler ne şekilde Kullanırsak bize o şekilde hizmet edeceğini vurgulamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani astroloji yalnızca bizim tekamül sistemimizde yaşam amacımızı anlamamız adına bizlere araç olan bir ilimdir. Birçok ilim gibi. Dolayısıyla bu aracı bir silah olarak kullanmakta bizim elimizde. Tabii ki işimize yarayan bir vasıta olarak kullanmakta bizim elimizde. Bu etkileşimlerden nasıl Görünümü aldığımız hayatımızı nasıl entegre edebildiğimiz oldukça önemli. Evet, burada bir takım ani gelişebilecek sıkıntılı durumlar yaşanabilir arkadaşlar. Aniden çünkü Uranüs'te özellikle jenerasyon gezegenlerinin etkileşimde olduğu hususlarda kitlesel etkileşimler söz konusu olabilir. Yani küresel anlamda ani gelişebilecek ekonomik problemler belki depremler, belki sarsıntılar evet, küreyle alakalı sorunlar, toprakla alakalı temalar gıda ile alakalı problemler yaşanabilir. Aniden gelişebilecek sıkıntılar olabilir arkadaşlar ve büyük kitleleri etkileyen süreçlerden bahsedebiliriz. Ancak bu akrep sabit yıldızları arasında çok güçlü bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum sabit yıldız. Özellikle ayla, plüto ile ve güneşle kavuşuyorsa çok daha güçlü etki getirir. Burada özellikle tam karşısında yani tutulmanın tam karşısında bu sabit yıldızın bulunduğunu görüyoruz. Yani güneşle, venüsle ve merkürle kavuşuyor. Burada aslında aşk ve ilişkiler adına yeni yollara gitmek, yeni insanlar keşfetmek, yeni ilişkiler yaşamak, yeni anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler veya yeni ünvanların peşinden koşmak adına... Çok ciddi bir güç elde edebileceğimiz de bir tutum arkadaşlar. Evet bir şeyler yıkılıyor e, ama yeni bir yola doğru da davet ediliyoruz. İşte burada yeni ile eskiyi doğru bir şekilde e, harmanlayarak aslında doğuştan sah sahip olduğumuz manipülasyon gücünü... Yani güçlü olduğumuz alanları kimimiz için aşk olabilir, kimimiz için para olabilir, kimimizin iletişim yeteneği veya güçlü bir aurası olabilir. İşte bu yeteneklerimizi o yeni girmiş olduğumuz ortamda çalıştırarak aslında daha büyük bir plana hizmet eden güç ve kudreti hayatımıza dahil edebileceğimiz anlamına da geliyor. Yani evet bir yerden kopuş var. Sert bir kopuş yaşanabilir. Ama buradaki sabit yıldız güney ay düğümü yönünde zaten bizler arkadaşlar elimizdeki gücü iyiye veya kötüye kullanmakla alakalı e, sınavlardan geçiyoruz. Dolayısıyla burada aslında 9. ev temalarında ve 10. ev temalarında elimizde bir gücümüz var, bir yetkinliğimiz var, bir uzmanlığımız var veya bir e, tanınırlığımız var. E, bu şekilde bu gücümüzü, bu kitlemizi veya e, bu bilgimizi e, her neyse nasıl kullandığımızla alakalı olarak çalışacak bir tutulma hattından bahsediyoruz. E, Güneyer düğüm yönünde zaten bizler e, buradan koparılacağız. Ama bu bilgileri de tabi ki cebimizde taşıyacağız. Bunları da kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani manipülasyon uygulamak gerekiyorsa evet bu tutulmayla beraber bazı manipülatif süreçlerde yaşanabilecek. Özellikle ekonomik anlamda dalgalanmalar yaşıyorsak hızlı tedbirler de alabilecek e, konumda olacağız. Aşkla alakalı sorunlar yaşıyorsak durumu kotarabilecek süreçleri de aslında kendi içimizde yani doğuştan kabiliyetli olmuş olduğumuz alanlarda hızlı manevralar yapabilir. Gücümüzü, kudretimizi toparlayabiliriz arkadaşlar. Her ne kadar bir felaket senaryosu yaşanıyormuş gibi gözükse de bunu kendi lehimize çevirebilmemiz hatta krizden bir fırsat yaratabilme gücümüz de söz konusu olabilecek. Yani birçok harita içinde bu şekilde çalışacaktır. Dolayısıyla haritasında bu sabit yıldız kavuşumu yaşanan kişiler varsa onlar da bu şekilde düşünebilirler. Yani hangi alanda bu kavuşum yaşanıyorsa aslında orada ciddi bir manipülasyon gücü olduğunu ne kadar sorun ve problem yaşasa da oradan tekrar ayağa kalkabilecek bir güç ve kudret barındırdığını bilmesi gerekiyor bu arkadaşlarından. Bununla beraber tutulma yönünde de 2 e, derecelik bir orpla kabul edebileceğimiz Minkar e, sabit yıldız var arkadaşlar. Musabit yıldız da evet e, çok hoş e, tanımlarla ifade edilmeyen bir sabit yıldız. E, burun deliği anlamına geliyor arkadaşlar. Özellikle enfeksiyonlarla alakalı ki biliyorsunuz boğa burcu e, boğaz çakrasıyla alakalı boyun bölgesiyle ve e, solunum yolları ile alakalı da bir eee burçtur. Dolayısıyla burada özellikle solunum yollarıyla alakalı burun, kulak, boğaz bölgesiyle alakalı ve enfeksiyonlarla alakalı da dikkat edilmesi gereken bir süreç olabilir. Salgınlarla alakalı gündemler karşımıza çıkabilir. Havaların da tabii ki soğumasıyla beraber Özellikle bu açıdan, sağlık açısından dikkatli olması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Yine bu tutulma hattında tabii ki zaten bilhassa tutulmalar bizi mental anlamda da yorduğu için bağışıklık sistemimize de ciddi bir saldırı olabiliyor arkadaşlar. Yüksek durmaya çalışacağız. Gücümüzü elimizde tutmaya çalışacağız ve kendimizi de bir şekilde korumaya çalışacağız arkadaşlar. Evet burada tam karşıda dediğim gibi Güney hattında Akrep Burcu'nda e, bu hat ve tam karşısında Menkar Sabit Yıldızı ile beraber. Evet burada biraz e, zorlayıcı ve manipüle edici durumlar ile karşı karşıyayız arkadaşlar. 3-9 hattı özellikle haberlerle alakalı e, skandal haberler karşımıza çıkabilir. Bir takım iftiralar, bir takım söylemler, e, zorlayıcı söylemler. E, Özellikle basın yayın kitle iletişim araçlarıyla alakalı e, skandal yaratabilecek süreçler ön plana çıkabilir. Ağzımızdan çıkan cümleler farklı bir şekilde algılanabilir. Özellikle bu süreçte kurmuş olduğumuz iletişimde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimlerle konuştuğumuza yönelik de aslında biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Atacağımız adımların, vereceğimiz kararların, söyleyeceğimiz cümlelerin sorumluluğunu alabilmemiz ve bunu aslında hani 3-5 düşünüp ondan sonra bir konuşmamız gereken, bir adım atmamız gereken bir süreçten geçiyoruz açıkçası. Burada aynı zamanda Venüs ve Ay'ın da karşı karşıya gelmesi ve bu hatta bulunması, bilhassa kadınlarla ilgili de. Ee, bir takım skandalların, sıkıntılı süreçlerin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Kaygılarımızın artabileceğini, biraz daha endişemizin, anksiyetemizin artabileceği bir süreci, ee, şiddet eğilimlerine, kaba veya işte saldırgan tavırlara e, muhatap olunabileceğini gösteriyor. Ee, özellikle e, miras meseleleri, kardeş kavgaları, e, bir şekilde yakınların birbirleriyle kurmuş oldukları e, Bağların sarsılması gibi temaları ön plana getirebiliyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi boğazlarla alakalı, boğaz bölgesiyle alakalı sorunlar, boğaz çakrasıyla alakalı çalışmalar yapılabilir bu süreçte. Doğada daha çok vakit geçirilebilir arkadaşlar. Toprakla uğraşmak yine çok faydalı olacaktır bu süreçte. Kendimizi ve enerjimizi daha doğru bir şekilde çalıştırabilmemiz adına. Ee, bunun yanı sıra tabii ki birçoğumuz için... E, İyi bir şans, talihin dönmesi, kimimiz için talihsizlik olarak nitelendirilebilecek haberler, teklifler, gündemler karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar ve dostluklar, kardeşlikler ve yakın ilişkilerin çok fazla sınavdan geçeceği bir süreçteyiz arkadaşlar. Yani bu çevreden uzaklaşıp yeni bir çevreye gitmek adına sistem bizi ciddi manada zorlayabilir ve hani hakikaten bu tutulma sürecini deneyimledikten bir müddet sonra şunu diyebiliriz. yani Gerçekten benim için sert bir hayat deneyimiydi ama bu deneyimden sonra ciddi anlamda olgunlaştım. Ve kime ne kadar değer vereceğimi, kimimle ne kadar iletişim kurup zaman harcayacağımı çok net bir şekilde idrak edebildim diyeceğimiz etkileşimler yaşanacaktır arkadaşlar. Evet, burada tutulma hattında dediğim gibi 16 derece boğa burcu yükseliyor ve 3-9 hattı gerilimli satürn ve şans noktası arasında da bir gerilimli hat mevcut arkadaşlar. Hal böyleyken bir de biliyorsunuz Mars Neptün karemiz de çalışmaya devam ediyor. Burada 5 ve 1. ev hattında özellikle 5 ve 2 olarak da kabul edebileceğimiz risk alma eğiliminde olacağımız ama alacağımız risklerin de Bizi yanıltabileceği bir süreç yine aktif ve devrede. Yani burada geçmişte aldığımız riskler de tekrar karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Geçmişte fütursuzca atmış olduğumuz adımların bir şekilde geri dönüşleri de bu süreçte karşımıza çıkabilir. Bunlarla alakalı da yeni adımların atılmaması gerekiyor. risk Gereksiz risk alınmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir deli cesaretiyle kendimizi ateşe Atmamalıyız. Yani aslında bu tutulmalar sürecinde çok büyük risk içeren hareketlerde ve hamlelerde bulunmamalıyız. Ama bazen tabii ki sistem gereği e, bu şekilde bir e, duruma yönlendirilebiliyoruz. O zaman zaten yapacak bir şey yoktur. Bunun tekamülümüz için yaşanması gerekiyordur. E, burada sistem müdahalesi söz konusudur. Bununla beraber arkadaşlar e, Juno Antivertex'in kavuşumu e, Balık Burcu'nda özellikle burada tabii ki. Çok kadersel ilişkiler, tanışmalar da söz konusu olabilir. Bir ilişki için kendini feda etmek, bir ilişkideki gerçekliği gözlemleyememek, bununla beraber hayatımıza girebilecek çok kadersel ve zorlayıcı ilişkiler veya partnerler, ortaklar, muhataplar çıkabilir. Burada özellikle Seres vertex kavuşumu bu kişilerin bizi bir yönden besleyeceğini, bir yönden bize günlük hayatta kolaylıklar sağlayabileceğini, bir yönden hayatımızın yükünü hafifletebilecek insanlar olabileceğini ve bunun bir şekilde bizim daha önce talep ettiğimiz, istediğimiz, dilediğimiz bir şey olduğunu ama belki de bu bağlantıya, bu ilişkiye başlamanın oldukça sıkıntılı süreçler içerdiğini gösteren etkileşimler de mevcut arkadaşlar. Ee, Bununla beraber Jüpiter ve Neptün pozisyonda birinci ev hattında veya ikinci ev hattında olarak kabul edilebilir. Aslında kendimizle alakalı da bazı yüzleşmeler yaşıyoruz. Yani benim hayalim nedir? Benim şanslı olduğum alanlar nelerdir? Benim seçeneklerim neler? Ve ben bu seçenekleri nasıl değerlendiriyorum? Burada bilhassa Neptün'ün Akrep Burcu'ndaki hatla çok güzel kontakları var. Yani kendi yaşam yolumuzda bulabilmek adına, kendi hayalimizin peşinden koşabilmek adına bugüne kadar hangi adımları attık? Bugüne kadar kendimizi hangi konulara da kandırdık? Yani kim için kendimize feda ettik? Ne için kendimize feda ettik? Ve şu anda feda ettiğimiz o temanın bize karşı duruşu nedir? Yani bunlarla yüzleşiyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar fedakarlık yapmış olduğumuz kişiler, durumlar, olayların aslında e, ne kadar Aitmişiz gibi hissetsek de bize hizmet etmediğini ve bizi bir şekilde bir kısır döngünün içerisinde tuttuğunu e, sert bir şekilde ani bir şekilde gözlemliyoruz arkadaşlar. Burada özellikle e, dediğim gibi haberler, karşımıza çıkacak haberler çok sert haberler olabilir arkadaşlar. E, teklifler bizi zora sokacak, bizim kafamızı karıştıracak teklifler, tanışmalar, görüşmeler, anlaşmalar, kontratlar olabilir arkadaşlar. Bununla beraber e, trafikle alakalı yine dikkat edilmesi gereken bir e, konu gündemde. Yine e, aslında sözlerimizin çarpı, çarptırılabileceği bir çarpıtılabileceği bir e, dönemden de geçiyoruz. E, aynı zamanda dediğim gibi biraz da sert sabit yıldızlarla etkileşim söz konusu olduğu için ve işin içinde Uranüs olduğundan bu etkiyi çok daha yoğun ve ani bir şekilde deneyimleyeceğimiz için. Burada kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor arkadaşlar gerekirse güç uygulamamız gerekirse Manipüle etme yeteneğimizi de aktif edebilmemiz gerekiyor arkadaşlar olayların içerisinden sıyrılabilmek için e, ve her ne yaşanıyorsa bunu da kabule geçip e, burada aslında 2023'ten önce koç terazi hattını deneyimlemeden önce bu krizi sürecinde içerisinden çıkabilmemiz gerekiyor Evet son olarak bir de tutulmayla, Etkileşimde olan sabiyan sembolünü incelediğimiz zaman oldukça karışık bir sabiyan sembolü olduğunu görüyoruz. Burada gizemli bir konuyu, bir sırrı, bir bilgiyi açığa çıkarmaya çalışan yaşlı veya bilgi bir adam figürü var arkadaşlar. Demek ki burada bir bilgi aktarımı, bir konunun ifşası, önemli bir bilgiyi ele geçirmek, bilgi hırsızlığı gibi temalar da ön planda olabilir arkadaşlar. Bunu e, ne şekilde yorumlayabiliriz? Bilhassa bu tutulmanın üçüncü ev hattında ve bilgiyle, iletişimle alakalı bantta olduğunu düşünecek olursak, e, bilge olmak, bilmek, derinleşmekle alakalı temalarda özellikle e, neyi bildiğimizi düşünüyoruz, hangi konuda uzman olduğumuzu düşünüyoruz e, veya hangi konuda oldukça yetkin olduğumuzu düşünüyorsak bu alandan bir... E, sıkıntı yaşayabileceğimiz anlamına da gelebilir arkadaşlar. Hangi konuya hakim olduğumuzu düşünüyorsak burada aslında bir yüzleşmeyle de muhatap olabiliriz. Bununla beraber daha derine inmek, bu bilginin arkasındaki bilgiye, kaynağa ulaşabilmek adına da bir mesaj veriyor olabilir bu tutulma bizlere. Ve bu e Burada özellikle bilginin, gerçek ve doğru bilginin arkadaşlar, hakikat bilgisinin çok daha önemli olacağı bir tutulma sürecinden geçiyoruz. Yani bugüne kadar bildiklerimiz bizi... Hangi noktaya taşıyabiliyor? Bugüne kadar öğrendiklerimiz veya bugüne kadar e, öğrendiğimizi sandığımız, uzman olduğumuzu, yetkin olduğumuzu sandığımız alan bize ne şekilde hizmet ediyor? Bunun arkasındaki hakikat bilgisi nedir? Veya bu hakikat bilgisini gerçekten hayatımızda ne şekilde konumlandırdık veya özümseyebildik mi? Gibi temaları da işaret ediyor olabilir arkadaşlar. E, burada gizlemlerin açığa çıkması gibi bir durumu da aslında görüyoruz. E, Tabii ki ön plana çıkarıyor. Yani burada artık bir şeylerin saklanamayacağı, bir şekilde ön plana çıkacağı, bir şekilde sırların ifşa olacağı, ortaya çıkacağı bir gündemden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Özellikle bizde eksik olan bilgiyi, bizde eksik olan derinliği keşfetmeye yönelik de aslında bir özgürleşme sürecine giriyoruz. Yani evet ben bu konuda uzmanım ve bunu biliyorum demek yerine. Evet ben bugüne kadar bunları bildiğimi zannediyormuşum ama artık demek ki bu bilgileri de güncellemem gerekiyor gibi bir tema veya farkındalık oluşturması gerekiyor arkadaşlar sürecimiz üzerinde. Dediğim gibi bu kimimiz için hakim olduğu çevre olabilir, kimimiz için gerçekten bir eğitim veya bilgi meselesi olabilir, kimimiz için başkalarından duyduğumuz temalarla yüzleşmek gibi tezahür edebilir ama... Bir şekilde bu sembolü tabii ki sizlerin hayal gücüne bırakıyorum esasında yani bir şekilde bir gizlemin açığa çıkmaya çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Demek ki artık bazı bilgilerin ortaya dökülmesi gerekiyor ve bu bilgiler de bizim bugüne kadar bildiğimiz öğrendiğimiz temalarla çok da örtüşmeyebilir ve bunların da şokunu yaşayabiliriz gibi gözüküyor açıkçası. Evet e, tutulma bandında biraz daha astroidleri değerlendirecek olursak özellikle tutulmanın 7. evdeki Seres e, ile çok güzel bir kontağı var ve aynı zamanda 9. evdeki Güneş, Venüs ve e, Merkür kavuşumuyla bilhassa. Burada bizi besleyecek olan ilişki, bizi besleyecek olan ortaklık, bizi besleyecek olan ilişki. E, Destekleyici kuvvet her neyse bunu daha net bir şekilde keşfedeceğiz arkadaşlar. Özellikle ilişkilerde iletişimin çok daha ön plana çıkacağı yani bilgi aktarımı ve paylaşımının aynı frekanslı olabilmenin, doğru iletişim kurabilmenin, aynı ilgi alanlarının paylaşılıyor olabilmesinin daha önemli olacağı bir süreç olacaktır. Yani burada biraz daha... Zekanın bilginin ve aynı zamanda yetkinliğin ön plana çıkacağı ilişki modellerine çekilme durumu söz konusu olabilir veya bizim gerçekten bugüne kadar aldığımızda eğitimler edindiğimiz bilgilerin başkalarıyla işbirliği halinde daha büyük bir noktaya taşınabilmesi gibi temalarında bizi besleyeceği bir tutulma hattı var. Yani ya da bunun farkına varabiliriz arkadaşlar besleyici ilişkiler veya bize bir şey katacak bize bir şey öğretecek ilişkilere çekilme eğiliminde olabiliriz. Aynı zamanda Nesus'la yine destekleyici bir görünümü var tutulmanın. Demek ki kendi içimizdeki karanlık ve gölge yönlerle de aslında yüzleşiyoruz bu tutulma hattıyla beraber. Juno'nun da Nesus'la kavuşumu yani burada gerçekten bizim eşimiz, iş ortağımız, en yakınımızdaki insanların aslında bizim belki de en yakın düşmanımız olabileceği gerçeğiyle de yüzleşiyor olabiliriz. Ve bu durumda belki de korkup kaçmak yerine bizim de kendimize has... Manipülasyon tekniklerini kullanma becerimizi ön plana çıkarmamız gerekebilir gibi de gözüküyor açıkçası yani biraz devlerle gibi bir enerjide mümkün Bununla birlikte plüto ile da yine düşük bir orpu olsa da destekleyici bir görünümü var tutulma bandının yani içsel gücümüz içsel motivasyonumuz, Bugüne kadar yaşadıklarımız, içinden geçtiğimiz süreçler, verdiğimiz kayıplar, zorluklar yaşamış olduğumuz deneyimler bizi bugünkü bu tutulmanın zorlayıcı enerjilerinden çok daha güçlü, çok daha olgun, çok daha net ve kararlı bir şekilde çıkaracak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu tutulma sürecini deneyimledikten sonra biz artık biz olmayacağız arkadaşlar. Zaten gad akrep yani krizlerden gelen... E, güzellik artık o krizlerden uzaklaşıp daha sade, daha dingin, daha bize hitap eden, daha bizi tatmin eden bir yaşama doğru bizleri itmeye çalışıyor. Bunu da Uranüs'ün tabii ki kontağı ile beraber çok daha sert bir şekilde çalıştırıyor. Satürn de tam karşıdan ta, daha doğrusu tam 90'dan e, bizleri dur bakalım, bu şekilde sorumlulukların var, dur bakalım, bu, bu şekilde yükümlülüklerin var veya daha zamanı değil gibi e, tutmaya çalışsa da bazen artık enerjiler e, patlama noktasına gelebiliyor arkadaşlar. Tabi bu esnada Mars retrosunun da artık başlamış olması, etkin bir şekilde kendini çalıştırması önemli. Mars'ın burada 4-5 bandında özellikle aile içerisinde yaşamış olduğumuz durumlara tekrar bir mercek tuttuğunu görüyoruz. Yani aile içerisinde yaşanması gereken süreçler, halledilmesi gereken meseleler, gidilmesi gereken yerler varsa bunlar da göz önüne çıkarılıyor veya aile içerisinde gerçekten kendimizi kandırdığımız veya bizi kandıran durumlar ve süreçler varsa bunlarla da yüzleşiyoruz. Yani kendimizi hapsetmiş olduğumuz o ütopyadan çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani gerçeklikle belki de çok bağdaşmayan o konfor alanımız her neyse bununla alakalı yüzleşmeler yaşıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunlar hiçbirimiz için kolay olmayacaktır. Evet tutunma Bandında aynı zamanda Lilit ve Pallas'ın 6. evde tam kavuşum gerçekleştirdiğini görüyoruz. Spritüel ile de karşı karşıya geliyorlar. Burada tabi biraz güç mücadeleleri özellikle spiritüel anlamda, mistik anlamda da sert enerjilerin olacağını görüyoruz arkadaşlar. Rüyalarımız bu dönemde çok etkin olabilir aslında. Gizli düşmanlıklar varsa etrafımızda ve bunlar gerçekten günümüzü paylaştığımız insanlarsa bunlarla yüzleşebiliriz ve çok sert yüzleşmeler yaşayabiliriz arkadaşlar. Burada aslında süreç bize şunu gösteriyor. Evet, gerçekten gizli bir düşmanımız olabilir. Hatta bununla alakalı çok yoğun şüphelere de ulaşabiliriz bu tutulma bandında. Ama süreci yönetebilmek adına bizim bu kişiyi biraz daha gözlemlememiz, biraz daha süreci yönetmemiz, takip etmemiz gerekiyor. Biraz daha profesyonel yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Duygusal girdaplardan uzaklaşıp, özellikle sağlık anlamında da e, zararlı alışkanlıklarımız veya beslenme rutinlerimiz varsa bunlarla ilgili de artık e, sıkıntıların e, oldukça ön plana çıkacağı bir süreçten bahsediyor. E, Pallastilit kavuşumunun 6. evde özellikle günlük hayatımızı idame ettirebilmek adına e, kendi içimizde yaşamış olduğumuz sıkıntıları manipüle ederek bir şekilde maske takarak süreci daha doğru bir şekilde yönetebileceğimizi gösterirken Neptün-Güneş-Merkür kavuşumuyla destekleyici üçgen görünümleri de aslında bir şekilde önümüzdeki yolculukta kendi hayal gücümüze, kendi inançlarımıza, önümüzde bizi bekleyen yola fokuslanırsak süreci daha rahat bir şekilde halledebileceğimizi gösteriyor. Biraz karışık anlatmış gibi olabilirim şu an e, bu şekilde yorumlar yazanlarınız olacaktır ama gerçekten tutulma bandı oldukça karışık arkadaşlar. Birçok açıdan ele almaya çalıştığım için e, parça parça anlatıyormuşum gibi gelecektir ama bu tutulma sürecini yaşadıktan belki birkaç ay sonra belki 2023 senesinde tekrar bu videoya dönüp baktığınızda bence çok daha anlamlı bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Tutulmaya dair aktardıklarım, aktaracaklarım daha doğrusu bu kadar ee, gördüklerim bu kadar şu anki aşamada. Sizler bu bantları özellikle 25 Ekim tutulması sonrası neler yaşıyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bilhassa sabit burçlarda yükseleni güneşi, ayı veya diğer kişisel gezegenleri olanlar. Ne gibi süreçlerden geçiyorlar, bunları da paylaşırsanız konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bakalım burçlar neler bekleyecek bu tutulma ile ilgili. Bunları aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın ikinci evinde etkili olacak ve 2-8 bandını harekete geçirecek. Aynı zamanda 11. evdeki satürnden de bir kare görünüm alıyor. Demek ki günden biraz parasal konuları işaret ediyor arkadaşlar. Özellikle e, gelirlerinizle alakalı beklenmedik ekstrem değişimler yaşanabilir. O sebeple e, bir şekilde zam bekliyorsanız, terfi bekliyorsanız, ek ücret veya mesai, prim promosyon hak ediş gibi alacaklar bekliyorsanız bunlarla alakalı sorunlar yaşayabileceğiniz, kendinizi e, sıkışmış hissedebileceğiniz etkileşimler olabilir. Harcamalarınız konusunda biraz daha temkinli olursanız size verilen vaatlerle ilgili de daha realist bir yaklaşım sergilerseniz bu e, sorundan kolaylıkla sıyrılabilirsiniz gibi gözüküyor. Aynı zamanda tabii ki kendinizi değersiz hissettiğiniz, yetersiz hissettiğiniz, bir şekilde hep başkalarına Bağımlı veya başkalarından destek görerek ilerlediğinizi düşündüğünüz ve bu başkalarının da bu süreci yani eğer size maddi anlamda destek olan birileri varsa sizi manipüle etmeye çalıştıklarını veya sizi manipüle etmek için size destek olduklarını fark edebilirsiniz arkadaşlar. Veya siz birilerine destek olmak zorunda kalıyorsanız e, bir fiil e, bunu da aslında siz manipülasyon olarak kullanıyor olabilirsiniz. Yani bu alma verme dengesi ile alakalı bir manipülasyon hattı var arkadaşlar. Burada güç kimin elindeyse sanki diğerini manipüle etmeye çalışıyor gibi. Ve aslında diğer üzerinde bir hakimiyet veya güç oluşturmaya çalışıyor gibi buradaki gerçeklikte hangi taraftasınız özellikle buradaki manipülasyon nedir buradaki zincir nedir veya burada şikayet edilen konuyu aslında siz ne şekilde oluşturdunuz bunlarla ilgili farkındalıklar oluşturmaya başlasanız iyi olur diye düşünüyorum. Kendinizi destek görmeden de veya destek olmadan da münferit olarak bireysel olarak bağımsız ve özgür bir şekilde ifade edebileceğiniz ve değerli hissedebileceğiniz bir düzleme doğru taşımanız gerekiyor arkadaşlar. Uranüs burada özellikle kuzey ay düğümüyle ikinci elinizde kavuşurken kendi benliğinizi orijinal bir şekilde saf haliyle ortaya koyduğunuz zaman da sevilebileceğinizi ve değerli olabileceğinizi gösteriyor. Ailesel konularla özellikle yuvanızla alakalı da veya bugüne kadar tutunduğunuz alanlarla alakalı da hızlı ve sarsıcı gelişmeler olabilir. Aslında siz ondan da müferit olarak kendi başınıza bir varlıksınız. Bunu kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz kendinize haksızlık ediyorsanız veya sürekli olarak bir şeyleri birileriyle beraber etkileşim halinde çözümlemeye çalışıyorsanız bundan biraz uzaklaşmanız daha yerinde olacak gibi gözüküyor süreçte. Özellikle e, hayallerinize, hedeflerinize veya ulaşmak istediğiniz o nihai noktaya yolculuğunuzda çünkü biraz daha e, emek, çaba ve e, mücadele gerekiyor veya belki biraz daha zaman gerekiyor arkadaşlar. Dostluklar ve arkadaşlıklarla alakalı da bazı yüzleşmeler yaşanabilir bu süreçte. E, burada da artık herkesin e, hesabını kesmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer uzun zamandır e, böyle sıkıntı yaşadığınız ve bir şekilde tolere ettiğiniz dostluklarınız ve arkadaşlıklarınız varsa kim sizin yanınızda ne kadar oluyor veya bu alma verme dengesini ne kadar e, ihlal ediyor bunlarla ilgili. Artık bir idrak oluşacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Güzel bir tutulma süreci olsun. Neler yaşadınız bu süreçte yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. 1 ve hattında meydana gelen tutulma döngüsü sevgili boğa burçları. Gerçekten çok zor süreçlerden geçiyorsunuz. Kendinizi bulmaya çalışırken ikili ilişkiler alanında çok karmik dönemler yaşıyorsunuz. Karşınızda toksik birliktelikler veya toksik ilişkiler veya sizin aslında bugüne kadar inşa etmiş olduğunuz ilişki formülü veya algısıyla alakalı çok büyük yüzleşmeler yaşıyorsunuz. Burada özellikle kendinizi keşfetmeniz, bir ilişkiden sıyrılmak gerekiyorsa, bir ortaklıktan uzaklaşmak gerekiyorsa... Burada belki de e, manipülasyon tekniklerini kullanabilmeniz gibi etkileşimler var. Karşılıklı olarak tarafların birbirini manipüle ettiği durumlar yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar süreçte. E, burada özellikle Satürn de 10. evinizden, tepenizden biraz e, sizi zorluyor. Gelecekle alakalı tam olarak ne istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Veya bu durum sizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor olabilir. Yani önünüzdeki... E, süreç ve yol sanki biraz belirsiz ve mücadele gerektiriyormuş gibi hissedebilirsiniz. Evet bu şekilde hissettirdiği doğrudur Satürn burada ilerlerken ama aynı zamanda da geleceğinizi inşa etmeye başladığınızı unutmamakta fayda var. Bu süreçte bununla beraber artık aksiyon almak istediğiniz alanlarda biraz daha geriye çekileceğiniz ve olayları süreçleri oturup değerlendirmeniz gereken bir dönemden geçeceksiniz arkadaşlar. Bilhassa kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı bir yol inşa etmeniz gerekiyor. Ne istediğinize net bir şekilde karar vermeniz gerekiyor bu süreçte. Bu süreçte. Burada asperagaz haberler, gündemler veya manipülasyon teknikleriyle aslında çok da ciddi bir yol alamayabilirsiniz. E, etik ve e, ahlaki kuralları da çok fazla ihlal etmemek gerekiyor. Çok fazla sınır aşımına gitmemek gerekiyor arkadaşlar süreçle beraber. Zaten sistem sizin lehinize, zaten sizin bireysel anlamda gelişiminizi desteklemek adına özgürleşmeniz gereken süreçlerden arınmanız için sistemin desteği yanınızda. Bunun için çok da karanlık tarafta olmamaya gayret göstermek yerinde olacaktır. Evet manipülasyonlar var. Evet size güç uygulamaya çalışan kişiler, durumlar, olaylar var. Ama siz de bu süreçte aslında kendi geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Bunu unutmak faydalı olacaktır arkadaşlar. Güzel bir tutulma süreci olsun dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Hoşça kalın. Bu arada bu tutulma bandıyla yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları. 12. evinizde meydana gelecek olan tutulmayla beraber 6, 12 ve 9. ev hattında bir gerilim söz konusu. Özellikle tabii ki biraz krizli alanlar, kendini feda etmek, kurban etmekle alakalı temalar ön planda arkadaşlar. Gizli konular, sırlar, uykusuzluklar, bağışıklıkla alakalı sıkıntılar, iş ortamıyla alakalı yaşanabilecek kaotik durumlar ön planda olabilir. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla birlikte mesai paylaştığınız kişiler varsa yardımcılarınız, ekip arkadaşlarınızla alakalı bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada arkanızdan dönen bir takım dolaplar varsa bunları öğrenebilirsiniz açıkçası. Aynı zamanda ruhsal anlamda da büyük bir uyanış süreci içerisindesiniz. İnançlarınızla alakalı sınavlar veriyorsunuz. Yani Hangi yolda ilerlemeniz gerekiyor? Hangi rotayı izlemeniz gerekiyor? Ve bunu izlerken aslında kendinize karşı gerçekten samimi misiniz? Yani burada yeni bir durum inşa ediyorsunuz kendi hayatınıza dair yeni bir öğretinin veya yeni bir kişinin, yeni bir yolun veya yeni bir ülkenin veya şehrin peşindesiniz. Ama bu süreç biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle bazı konuların artık saklanamayacağı, ön plana çıkacağı gündemler söz konusu. Sağlığınıza ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir süreçten geçtiğiniz gibi iş hayatınız ile alakalı da bazı beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Burada özellikle sizi manipüle etmeye çalışan, belki size iftira atan, belki arkanızdan konuşan, belki sizin hakkınızda bir karalama politikası yürüten kişiler, durumlar, olaylar varsa bunlara karşı güç uygulamaktan da geri durmamanız gereken bir süreç arkadaşlar. Özellikle burada ilahi adalet mekanizmasının sert bir şekilde çalışacağı bir tutum olacağı için yeri geldiği zaman size güç uygulayana sizin de güç uygulamanız yerinde olacaktır gibi gözüküyor. Bununla beraber iş hayatınızda daha güç Güçlü olmak için veya e, rakiplerinizle mücadeleniz noktasında kendi gücünüzü, kendi yetkinliğinizi, kendi iyi olmuş olduğunuz alanları da parlatmanızda herhangi bir sorun olmayacaktır. Tabi bunları yaparken saf bir rekabet duygusundan veya art niyetten sıyrılarak sadece kendinizi müdafaa etmeye çalışabilirsiniz. E, sağlık konusunda bu, bugüne kadar ihmal ettiğiniz hususlar varsa bunlar artık gözle görülür hale gelmeye başlayabilir arkadaşlar. Bunları lütfen ihmal etmeyin. Ruhsal anlamda da e, artık e, doyuma ulaşmak için o özgürleşmeniz, sıyrılmanız, üzerinizden atmanız gereken yükler her neyse bunlarla da artık sert bir şekilde yüzleşiyorsunuz arkadaşlar. Yine yurt dışı gündemleri olan ikizler burçları varsa bu alanlarda da ufak tefek zorluklar karşınıza çıkabilir. Hangi yere gitmeniz gerekiyor? Hangi yolda ilerlemeniz gerekiyor? Ve bunu siz ne kadar isteyip mücadele ediyorsunuz? İşte bu gerçeklikler bu tutulmayla beraber karşımıza çıkıyor. Güzel bir tutulma süreci olmasını diliyorum arkadaşlar. Özellikle bu geçtiğimiz haftalarda neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen Burcu yengeç olanlar. 11. evinizde meydana gelen bu tutulmayla beraber 11. ev, 5. ev hattı ve aynı zamanda 8. ev hatta sanki biraz açıkçası parasal konuları karşımıza çıkarıyor gibi gözüküyor. Burada uzun zamandır belki evliliğinizle alakalı, ilişkinizle alakalı, ailenizle alakalı sorumluluklar, yükümlülükler veya desteklenmeyi beklediğiniz alanlarda göremediğiniz Desteklerle ilgili e, sert yüzleşmeler yaşıyorsunuz veya işinizde mevcut ol, olduğunuz konumdan yeterince hak ettiğinizi alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle kariyerinizle alakalı hak ettiğiniz yerde bulunmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, burada aslında kendi yaratıcılığınızı kullandığınız zaman yani kendinizi has bir takım teknikleriniz veya manipülasyonlarınız söz konusu olabilir. Bunları iş ortamında çalıştırdığınız zaman aslında bir şekilde o kalabalıklar içerisinde dikkat çekebileceğiniz durumlar olabilir. Ancak belki de o kalabalıklarda sizi çekemeyen, sizinle uğraşmak isteyen insanlar da olabilir. Arkadaşlıklar ve dostluklar bu süreçte gözden geçiriliyor arkadaşlar. Benim hayalimle, benim idealimle, benim hedefimle ben gerçekten bunun için mi yaşamak istiyorum, ben gerçekten bunun için mi mücadele ediyorum veya benim gerçekten emek verdiğim dostum, arkadaşım bu muymuş, İlişkim bu muymuş gibi yüzleşmeler de yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda yatırım yapmak isteyen, bir borç altına girmek isteyen yengeç burçları varsa gerçekten bu dengeyi çok net bir şekilde çizebilmeli. Yani geliri gider dengesini çok öngörülebilir halde çizebilmeli. Aşırı özgüven veya aşırı iyimserlik veya nasıl olsa ben terfi alırım, nasıl olsa ben zaman alırımcılık biraz sizi zorlayabilir açıkçası bu süreçte. Veya başkalarından destek bekliyorsanız, kredi başvurusunda bulunduysanız örneğin bununla alakalı sorunlar yaşanabilir gibi gözüküyor. Evet, krizlerle mücadele ediyorsunuz. Çok insanlardan da destekler göremediniz. Bugüne kadar belki de yanında olduğunuz insanlarla ilintir olarak. Ama artık sosyal çevrenizi yeniden inşa ediyorsunuz arkadaşlar. Daha açık fikirli, daha açık insanlarla bir arada olmak isteyeceksiniz. Daha marijinal, sizi ileriye taşıyabilecek, sizi ilerletebilecek ve hayallerinize ulaşmanız noktasına destek olabilecek insanlarla ilerlemek isteyeceksiniz. Bu bağlamda özellikle çocuklarla alakalı, aşk hayatınızla alakalı bugüne kadar sizi konforda hissettim ve bir şekilde ön planda olduğunuz, dikkat çektiğiniz alanla alakalı artık ilerleyişin çok da mümkün olmadığını fark edip e, o bilinmez sulara kendinizi atmaya başlayacaksınız. Evet bu yolda biraz yalnız hissedebilirsiniz. Sadece kendi kaynaklarınıza güvenmeniz gerekebilir veya bu yolda yeniden emek vermeniz, mücadele etmeniz gerekebilir gibi gözüküyor. Ama sosyal çevrenizin ve arkadaşlıklarınızın boyut değiştireceği, hayallerinizin ve ideallerinizin güncelleneceği bir süreçten geçeceğinizi söyleyebilirim. Sevgili yengeç burçları, güzel bir süreç olsun sizin için inşallah. İnşallah. Ee, özellikle bu dönemde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. 10. evinizde meydana gelen tutulmayla beraber artık yeni bir yol, yeni bir rota çizmeye başlıyorsunuz. Özellikle 4-10 hattı e, tabii ki biraz kritik bir hattır. Hayatınızın zorlu süreçlerinden geçiyorsunuz bu dönemde. Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, ailenizle alakalı, yuvanız ve konfor alanınızla alakalı ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Özellikle Satürn 7. evden geçerken evlilik ve ikili ilişkiler alanında da çok yoğun karmik sınavlar verdiğinizi söyleyebilirim. Partnerin zorlayıcı tavırları tutumları özellikle bu ilişkiyi sürdürmek adına ne kadar samimi olduğunuz veya ne kadar istekli olduğunuzla alakalı niyetlerinizi sorguluyor açıkçası. Yani bu süreçten tabii ki birçok ilişki çok daha sağlam bir şekilde ayrılırken birçok ilişkide kopuş noktalarına gidebilir yani evliliklerle alakalı. Ya daha da güçlendirmek yani eğer zayıf değilse daha da güçlendirmek bağları eğer zayıf bir bağ varsa da tamamen kopmak gibi temaları tetikleyen bir süreçten geçiyorsunuz. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı artık daha farklı bir alana doğru ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aileniz, memleketiniz, yaşamış olduğunuz, ait olmuş olduğunuz yer artık size hizmet etmiyor olabilir. Ama burada ailenizin manipüle etmeye çalıştığı yerler varsa sizin de aslında manipüle edebileceğiniz süreçler var. Özellikle aile büyükleri, eşinizin aile büyükleriyle alakalı sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilecek gibi bazı manipülasyonlar, iftiralar, skandallar da ön plana çıkabilir. Burada özellikle sizin de bu manipülasyon tekniklerini kullanarak işin içinden sıyrılmanız mümkün gibi gözüküyor. Burada tabii ki aynı zamanda dediğim gibi ikili ilişkiler yeniden inşa etmek adına Gerçekten çok yoğun bir mücadele ve çaba göstermeniz gerekecek arkadaşlar. Yani gerçekten bu mücadeleye değer bulduğunuz ilişkilere çaba gösterdiğiniz takdirde bu süreçten çok daha karlı bir şekilde çıkabilirsiniz. Ama geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca... Bu alandan sürekli gol yiyorsanız ve bu alanda artık gidişantın size hizmet etmediğini düşünüyorsanız belki de o bitişi artık gerçekleştirmeniz gerekiyor olabilir. E, önünüzde ne olduğunu bilmediğiniz bir sürece doğru sürükleniyor olsanız dahi. Evet e, tutulmanın etkileri bu şekilde umarım güzel bir süreç olur sizler için. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu dönemde yaşadıklarınız yorumlarda paylaşın lütfen. Sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. boğa Burcu'nda meydana gelen tutulma haritanızın 9. evinde etkili olacak. 9. ev, 3. ev hattı ön planda aynı zamanda burada 6. evinde etkin olduğunu görüyoruz. Burada bilhassa iletişimle alakalı yeni verilen kararlarla ilgili olarak önemli bir gündem var. Sizi çağıran yeni bir yol var. Ancak eski çevrenizden, alışık olduğunuz düzenden uzaklaşmanız gerekiyor. Bu belki hayatınızda bir rutin değişikliğine gitmeye sebebiyet verebileceği gibi hayatınızdaki rutin gidişatın bu değişimi geciktirmesi gibi bir süreci de tetikleyecektir. Yani sorumluluklarınız, yükümlülükleriniz kapsamında bazı gecikmeler yaşadığınızı Düşündüğünüz değişimleri de hayatınıza getirecektir. Bu yeni bir yol, yeni bir eğitim, yeni bir bakış açısı veya yeni bir vizyon olabilir. Aynı zamanda yeni tanıştığınız bir insan... Manevi bir rehberlik veya bir uyanış, bir farkındalık da olabilir gibi gözüküyor. Bu süreçte sıklıkla yol almanız veya çok okumanız, çok araştırmanız gerekebilir arkadaşlar. Özellikle çevrenizde duyduklarınıza farklı bir nazardan bakmanız gereken bir süreçten geçeceksiniz. Yine zihniniz çok aktif olacağı için sağlık anlamında kronik bir takım rahatsızlıklar varsa bunların da göz önüne çıkacağı bir süreci tetikleyebilir gibi bu tutulma açıkçası iş hayatınızla alakalı çok yavaş ve çok gecikmeli giden bir sürecin içerisinde olduğunuzu düşünmeniz sizi fazlasıyla Yoruyor gibi gözüküyor. Hak ettiğiniz değeri alamamanız, hak ettiğiniz konumda olamamanız, özellikle çalışma arkadaşlarınızla alakalı sorunlar yaşamanız veya iş koşullarınızın çok ağır olması, sorumluluklarınızın veya yükümlülüklerinizin belinizi bükmesi ve bu ait olduğunuz yola doğru gidişinizde bir gecikme yaratması gibi durumlar artık bu tutulmayla beraber hat safhaya ulaşıyor gibi gözüküyor özellikle kırıcı cümleler sarf etmek bir şekilde patlamalar yaşamak gibi gündemler ön plana çıkabilir ama sanki bu tutulmayla beraber artık siz Ulaşmanız gereken noktaya doğru yola çıkmaya başlıyorsunuz. Yani bunun kararını alabilirsiniz. Gerçekten fiziksel anlamda bir yol alabilirsiniz. Ama hayat rutinlerini sen ne kadar akışta yavaş ilerliyor olsa dahi artık burada ufak da olsa bir adım atarak o bilinmezliğe doğru gideceğinizi veya gitmek zorunda kalacağınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet tutulma güzellikler getirsin sizlere. Bu süreçte neler yaşadığınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları. Boğa burcunda meydana gelen ay tutulması sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. 8. ev, 2. ev hatta ön planda. Aynı zamanda burada 5. evdeki satürnün de sert bir kontağı var. Özellikle parasal konular, gelir gider dengesi, riskler, yatırımlar, spekülatif durumlarda biraz zorlanabileceğinizi görüyoruz. Geçmişte yapmış olduğunuz yanlış yatırımlar varsa bunların cenemesi bir şekilde bu tutulmayla beraber çıkabilir gibi gözüküyor. Borçlar, ödemeler, kriz çıkaran durumlar başkalarına destek olmanız gereken haller içerisinde biraz bocalayabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı da eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkinin derinliği, yoğunluğu veya çaba ve mücadele gerektirmesi sizi fazlasıyla yoruyor olabilir arkadaşlar. Aslında kendinizi idame ettirebilecek, kendinizi döndürebilecek yeteneklere sahipsiniz ve bunu da bir şekilde tölere edebiliyorsunuz ama başkaları işin içine girdiği zaman, başkalarının meseleleriyle uğraşmak zorunda kaldığınız zaman süreci kontrol etmek çok zorlaşıyor gibi gözüküyor. Bu süreçte belki kiminiz yeni ilişkilere başlayacak ancak bu ilişkinin zorluklarıyla da mücadele etmek zorunda kalacak. Birçoğunuz belki çocuk sahibi olacak ancak çocukların veya çocuk sahibi olmanın sorumluluğu sırtınıza biraz yük olacak gibi gözüküyor. Çocuklarla alakalı krizli durumlar da ortaya çıkabilir arkadaşlar. Hayattan tat alamadığınız, çok fazla keyif alamadığınız, kendinizi mutlu edemediğiniz veya mutlu hissettirecek aktivitelere zaman ayıramadığınız bir süreç gibi. Sanki sürekli bir şeyleri toparlamaya, kurtarmaya veya birilerine destek olmaya çalışıyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Aslında bu süreçte insanlardan yardım istemeniz önemli olabilir. Veya sizi desteklemek isteyen insanlara kapınızı açmanız önemli gibi her şeyi tek başınıza halletmemeye çalışın diyebilirim. Ekstra kazançlar da elde edebilirsiniz ancak ekstra külfetlerin de ortaya çıkabileceği bir süreç var. Bu süreçte kim destek, kim yanınızda, kim sizinle beraber çok daha rahat bir şekilde idrak edebileceksiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizler için. Ee, bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Boğa burcunda meydana gelen ay tutulması haritanızın 7. evinde etkili olacak bir 4 ve 7. ev hattında bir gerilim söz konusu. Özellikle evlilikler, ikili ilişkiler bandında biraz zorluk yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, burada tabi güney ay düğümünün de venüsün, güneşin ve merkürün bulunması. Kendinize güvendiğiniz, kendinize inandığınız alanların artık bu defa ilişkide sizi çok fazla ileriye taşıyamayacağı bir sürecin içerisinde bulunabilirsiniz. İlişkide karşılıklı manipülasyonlar, resleşmeler ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Burada eğer tehlikeli yollara girmeye çalışan, eğer süreci kendi lehine çevirmeye çalışan bir konumdaysanız açıkçası olay biraz size patlayabilir gibi gözüküyor. Evliliklerde bazı ilişkilerde sonlanmalar veya çok sert ve güçlü bağlantıların tekrar kurulması gibi temalar ön planda. İlişki artık son düzlemden geçiyor arkadaşlar. Son sınavlarını vermeye başlıyor. Burada partnerin, ortağın veya muhatabın daha özgürlükçü çıkışları, daha kadersel ve ani çıkışları özellikle ilişkilerde ne kadar... Ne kadar samimi olduğunuz, ne kadar güç ve gomanya kurmaya çalıştığınız gerçekliğiyle sizi yüzleştirebilir gibi gözüküyor. Aileniz için, köklerinizi yeniden inşa etmeniz için daha fazla sorumluluk, daha fazla emek, daha fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu en temel alanda daha çok mücadele etmek zorunda olmak sizi biraz yorabilir ilişkilerde. E, ilişki modellemenizle alakalı da aslında bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Yani ilişkilerde neler bekliyorsunuz? E, gerçekten ilişkiye nasıl konumlandırıyorsunuz? Bu sizin için bir güç savaşı mı? Ego savaşı mı? Yoksa gerçek anlamda bir birliktelik veya bir mücadele mi? Bu kavramlarla ilgili de sınandığınız bir süreç olacaktır. Yani bir ilişkinin sizin için ne anlam ifade ettiği gerçekliğiyle de yüzleşeceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Umarım keyifli bir süreç olur sizlere de bu süreçte neler yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Boğa burcunda meydana gelen tutulma 6. elinizde etkili olacak. 6. ev 12. ev hattı hareketli. Aynı zamanda satürn kova burcundan yani 3. elinizden bir görünüm yapıyor. Özellikle sağlık konusunda çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili yaylar uzun zamandır bunu söylüyorum. Gerçekten zihniniz çok dolu, sorumluluklar çok fazla etrafınızdaki insanların yükümlülükleri bir şekilde sırtınıza binmiş gibi kendinizi doğru bir şekilde ifade edemiyorsunuz veya hayatınızda çok hızlı ve ani kararlar alamıyorsunuz. İş hayatınızla alakalı ani gelişmeler ön plana çıkabilir arkadaşlar. Aniden iş değiştirmek aniden işinizden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma koşullarınızla alakalı sert durumlar ön plana çıkabilir. Özellikle sağlık kaynaklı işi bırakma, işten uzaklaşma gibi temaların önüne geçmek adına lütfen check-up'larınızı yaptırın. Sağlık rutinlerini Geçin. iş arkadaşlarınız ve çalışma koşullarınızla alakalı değişebilecek güncellemeler veya özgürleşmeniz gereken alanlar belki de artık hayatınızda yükümlülüklerinizi ve sorumluluklarınızı bölüşmeniz gereken insanlar veya destekle, destekleşmeniz gereken durumları ön plana çıkaracak. Burada e, özellikle venüsün, merkürün, güneşin 12. elinizde Güney düğüm yanında kavuşumu. Eğer bazı sırlarınız varsa bazı tehlikeli ve spekülatif durumlar içerisindeyseniz, bunların daha yuka çıkabileceğini ifade ediyor veya gerçekten arkanızdan dönen dolaplar olabilir. Arkanızdan bir takım işler çevrilebilir. Bunlarla da mücadele etmeniz gerekebilir. Bazı kayıplar verdiğiniz ama bu kayıpları bir şekilde telafi ettiğinizi farklı şekillerde tölere etmeye başladığınızı fark edebilirsiniz bu süreçten arkadaşlar. Özellikle artık o iş yeri, o ortam, o çalışma arkadaşları veya ekip, konum her ne ise bu size hizmet etmiyorsa buradan uzaklaşmanızda herhangi bir behis yoktur kendinize yeni bir yol inşa edebilirsiniz sağlığınızla alakalı alternatif çözüm yolları bulmak hayat rutinlerinizi ani bir şekilde değiştirmek gibi temalarda bu tutulmayla beraber ön plana çıkabilir evet tutulma güzellikler getirsin sizlere inşallah bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız mutlulurum sevgiler merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada 5. ev, 11. ev ve 2. ev bandında sert bir görünüm söz konusu. Özellikle aşk hayatınızla alakalı temkinli olunması gereken bir süreç. Gerçekten çok spekülatif süreçlere çekilebilirsiniz. İlişkilerde özgüven, öz değer gibi kavramlar yeniden gözden geçirilebilir. Aynı zamanda harcamalarınız, bilhassa lüks harcamalarınız varsa eğlenmeye veya lüks tüketime yönelik harcamalar yaptıysanız geçmişte bunlarla alakalı da mali anlamda ciddi bir sıkışmışlık hissiyatıyla mücadele etmeniz gerekebilir sevgili Oğlak burçları kaynaklarınız düzenli olsa da size kısıtlı gelebilir bu süreçte özellikle gerçek anlamda bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor risk almak veya o anlık tatmini sağlamak adına gereksiz adımlar atmak, gereksiz spekülasyonlara girmek sizi ciddi anlamda zorlayabilir burada Aslında sizi mutlu eden şeylerin çok da mali anlamı olmadan farklı alanlar olabileceğini de keşfetmeniz gerekiyor. Belki sanatsal bir yeteneğiniz var. Belki bir hobiniz var. Belki bir beceriniz var. Bunları keşfedebilirsiniz. Yani büyük büyük hayaller büyük büyük paralar peşinde koşmaktansa kendinize küçük mutluluklar da inşa edebilirsiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınıza daha çok zaman geçirmeye fırsat ayırabilirsiniz. Aşkı biraz daha doya doya yaşamak size iyi gelebilir bu süreçte. Özellikle özgüven ve özdeğerlerle alakalı sorun ve sıkıntı yaşıyorsanız ve bunu Para harcı yarap etmeye çalışıyorsanız veya kazancınızla alakalı şikayetleriniz varsa... Aslında kendinize küçük mutluluklar inşa etmenizin ne kadar önemli olacağını bu tutulmayla beraber keşfedebilirsiniz. Birçok oğlak burcu için çok ani bir şekilde bir ilişki başlatmak gibi temaları da tetikliyor açıkçası. Arkadaşlar yani çok aniden hayatınıza giren ilişki modelleri de süreçte etkin olabilir gibi gözüküyor. Bakalım neler getirecek. Özellikle bu tutulma sürecinde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın dördüncü evinde etkin olacak. Dördüncü ev, onuncu ev ve birinci ev bandında bir sert hat söz konusu. Ee, tabii burada özellikle e, kökleriniz, memleketiniz, ait olduğunuz yer, konfor alanınız, içsel huzurunuz ve konforunuzla ilgili olarak ani bir gelişme yaşanabilir arkadaşlar. Örneğin e, ebeveynlerle alakalı ani bir konu gündeme gelebilir. Aniden taşınmanız, yer değiştirmeniz, e, şehir veya ülke değiştirmeniz, mekan değiştirmeniz gerekebilir. E, aynı zamanda ailenizle alakalı aniden ortaya çıkan bir durum ve süreçle e, uğraşmanız gerekebilir. Belki bir çoğunuzun mesleği gereği veya tayin gibi aniden gelişebilecek bir görev tanımı değişikliği sonrasında e, ait olduğu yeri bırakması gerekebilir gibi gözüküyor. E, Tabi burada tutunma için söylediklerim büyük ölçüde sizi etkiliyor. Çünkü siz e, her ne yaşanıyorsa olgunluk ve sürecin içerisinden çıkmaya çalışacaksınız. Ama alışkanlıklarınıza, geçmiş bağlarınıza sıkı sıkıya tutunmaya çalışmak sizi bu süreçte fazlasıyla zorlayabilir. Özellikle evinizde, yuvanızda. Konforlu hissettiğiniz alanlarda aslında ne kadar da risk içeren bir durum içerisinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Örneğin kirada oturuyorsanız ev sahibiniz aynı bir şekilde kiranıza zam yapabilir ve bütçeniz aşabilir gibi temalar tabii artırılabilir gibi gözüküyor. Mesleki anlamda değişimler. Veya işte kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı risk alabileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir ama burada da çok fazla kendinizi kaptırmamanız gerekiyor. Önce kendinize yeni bir düzen inşa etmeniz, ait olduğunuz yere taşınmanız, yerleşmeniz veya kendinize yeni bir içsel huzur aracı yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sürece yayabilirsiniz. Acele ile hareket etmeniz çok doğru olmayacaktır. Hayatınızla alakalı çok radikal kararlar vermemeye çalışın derim. Güzellikler sizinle olsun bu süreçte neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız sevinirim kanalıma abone olursanız mutlu olurum hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar boğa burcunda meydana gelen ay tutulması haritanızın 3. evinde etkili olacak 3 9 ve 12. ev bandında bir gerilim hattı söz konusu burada özellikle e Bilinçaltınız, bilinç dışınız, korkularınız, kaygılarınız, blokajlarınızla alakalı ciddi bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Aniden duyacağınız şeyler, haberler, gelişmeler, teklifler, görüşmeler sizi ciddi anlamda şaşırtabilir gibi gözüküyor. Aniden bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Aniden bir çevre değişikliğine gitmeniz gerekebilir. Yakınlarınızla alakalı bugüne kadar güvendiğiniz insanlarla ilgili olarak şaşırtıcı değişimler yaşayabilirsiniz. Aslında... Korkularınız ve kaygılarınızla yüzleşiyorsunuz. Kendi kendinizi engellediğiniz, kendi kendinize set koyduğunuz, bugüne kadar işte ben bunun için bunu yapmalıyım, bunun için bunu bunu gerçekleştirmeliyim dediğiniz insanların nasıl tutumlar sergilediğini fark edeceksiniz. Tabii bu biraz sert olacaktır. Bu durumda sizi özellikle yeni kararlar almaya itebilir. Yani çok uzak ve mümkün olmayan ihtimalleri düşünmek yerine hemen çevrenizde bir takım düzenlemeler yap yapılması gerektiğini fark edebilirsiniz. Veya e, bugüne kadar fikrini çok dinlediğiniz, çok akıl aldığınız insanlar yerine aslında başka insanların da sizin yanınızda olduğunu fark edebileceğiniz bir tutulma sürecinden bahsediyoruz çok okumak çok araştırmak önemli olacaktır ama bilgi kirliliği gibi bir durum da var yani bazı iftiralar manipülasyonlar yanlış anlaşılmalara da açık olabileceğiniz bir süreç o yüzden her duyduğunuzda da inanmamanız gerekiyor veya kendi kendinizi manipüle etmemeniz gerekiyor arkadaşlar yani inanmak istediğinizde inanıp diğerini bir kenara atmamalısınız her bilgiyi doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz bazı bilgiler açığa çıkacak bazı sırlar açığa çıkacak bazı artık konular bir şekilde ayyuka çıkacak gibi gözülecek Süreçte süreçle beraber bilhassa sizin haritanızda. Evet umarım tutulma güzellikler getirir. Ee, özellikle geçtiğimiz süreçte neler yaşıyorsunuz bunları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tutulmaya dair aktarmak istediklerim. Bunlar da dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım farkındalık oluşturmuştur.